Bugün 10 Mart 2023 Cuma Venüs günündeyiz terazi burcunda ilerleyen ay sosyal ve sanatsal konulara ilgimizi arttırabilir sabah saatlerinde ay koç burcundaki Venüs'e karşı tacı da olacak ilişkiler uyum denge güzellik estetik alanlarında beklentilerimiz artabilir ancak memnun olmakta zorlanabiliriz kadın figürlerle ilişkilerde de daha özenli olmaya çalışalım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 Kısa, uzun seyahatler, yakın çevremizdeki kişilerle ilgili konular günü hareketlendirebilir. Gireceğimiz ortamlarda yeni kişilerle tanışabileceğimiz gibi bize yakın kişilerle yeni fikirler paylaşabilir, birçok haber duyabiliriz. Hareketli ve yorucu geçen günün ardından akşam saatlerinde önümüzdeki haftanın konularına odaklanabilir, gerekli plan ve programları yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.